Peki şunu sormak istiyorum. Basın ve ifade özgürlüğü birbirinin tamamlayıcısı mıdır? Şimdi şöyle söyleyeyim. Basın ve ifade özgürlüğü kesinlikle birbirinin e, tamamlayıcısı. Yani e, siz eğer e, vatandaş olarak e, e, özgür bir şekilde görüş ve düşüncelerinizi ifade edemiyorsanız siz baskı altındasınızdır. Bu özgür düşüncelerinizi ve ifadelerinizi medya yayınlamıyorsa, yayınlayamıyorsa o da baskı altındadır. Basın ve ifade özgürlüğü birbirinin tamamlayıcısıdır. Evet. Hatta birbirinden ayrılmaz, ayrılmaz birer parça. Peki belli bir takım koşullar öne sürülerek basın özgürlüğü sınırlanabilir mi? Bu durum süreli diye ya da süresiz olabilir mi? Bu, tüm dünyada da tartışma konusudur. Aslında evet. e, sınırlanmaması gerekir ama e, işte e, bazı hallerde e, bu anayasada ya da Avrupa e, İnsan Hakları Sözleşmesi'nde e, işte e, evrensel e, insan hakları bildirgesinde e, yer, yer almaktadır. Mesela e, hani... E, Ülkenin güvenliği, işte doğal afetler, felaketler zamanında belli tedbirler alınabilir. Ama bunların da gayet ölçülü ve amaca yönelik olması gerekir. Ve amacını aşmaması gerekir. O, o sınırları ve süreleri çok iyi koymak gerekir. Ama maalesef bugün ülkemizde de Dünyada da bu gerekçelerle basın özgürlüğü dolaylı olarak kısıtlanmaktadır ve kısıtlamalar amacını ve hedefini aşar bir şekilde yapılmaktadır. Evet peki şunu sormak istiyorum. Sosyal medya geleneksel basının yerini alabilir mi başkanım? Yani sosyal medyaya güvenilir mi? Çünkü yanlış bilgi ya da yalan haber e, altı kat daha yayılıyor bir araştırmaya göre bu Tabii ki de. Yani sosyal medyada internet habercinde güvenilir mi? Yazılı basının yerini tutabilir mi? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, yani az önce söylediğim gibi yani yazılı basının ee, i̇şitsel basının, görsel basının, internet basınının bugün dijital platformların her birinin yeri ayrı ayrıdır. Burada önemli olan, burada önemli olan e, özgür bir şekilde bu platformda e, gazetecilerin yayınlarını yapabilmeleri, vatandaşın ifade özgürlüğü çerçevesinde ifadelerini, e, görüş ve düşüncelerini açıklayabilmeleridir. Evet. Tabi yazılı basına göre, görsel ve işitsel basına göre teknoloji geliştikçe, teknoloji geliştikçe dijital becereklarda denetimin ve kontrolün, bilgi teyidinin olması her geçen gün biraz daha zorlaşmaktadır. Ama şunu söyleyeyim. Bununla ilgili de e, çeşitli mecralar yani internet üzerinden yayınlanan haberlerin e, teyit edilmesi ve kontrolü amaçlı çeşitli e, mecralar oluşturulmaktadır. E, yani özgürlüklerin kısıtlanması yerine o mecraların yani denetim e, mecralarının artırılması yani e, medyanın kendi kendini ulaştırılması. E, etmesinin sağlanması e, mümkündür. E, ama bugün geldiğimiz noktada daha teknolojiler e, her geçen gün biraz daha gelişmektedir. Evet. Yani insan e, görüntülerinin, seslerinin taklit edilebildiği bir yerde e, yazılı, internet medyasının e, kontrolü e, yazılı ve e, görsel işitsel göre çok daha zordur. Burada e, internet medyası ve dijital medya ciddi e, riskler barındırmak.